Merhaba arkadaşlar. Bugün üçgenlerde eşlik ve benzerlik 5 testini çözeceğiz birlikte. Birinci sorudan başlayalım. Şekilde EF paralel FGC de paralel AE 2 EB'ye eşitmiş. Bu durumda hemen EB'ye x dersek AE 2x olacaktır. Şekil üzerinde gösterelim. FG 8 cm ise CD kaç santimetredir diye soruyor soru. Şimdi burada ilk önce AEF ve ABC üçgenlerinden yola çıkarak bu benzerlikten yola çıkarak şu ae'nin eb'ye oranının af'nin fc'ye oranına eşit olduğunu yazabiliriz arkadaşlar ae'nin eb'ye oranı af'nin fc'ye oranına eşittir ki bu oranda 2 bölü 1 gördüğünüz gibi o zaman burada da aynı oran vardır yani 2a'ya a yazabiliriz buraya daha sonra bu kez afg üçgeni ile Benzer olan ACD üçgenine bakacağız. Ve bu benzerlikten yola çıkarak diyeceğiz ki AF'nin AC'ye oranı eşittir. FG'nin CD'ye oranına. CD'yi de B diyelim. AF'ye 2A dedik. AC 3A, FG 8 ve CD X ise A'lar birbirini götürür ve içler dışlar çarpımı yaptığımızda 2x eşittir. 3 çarpı 8 yani 2x 24. Buradan da iki tarafı ikiye böldüğümüzde x 12 cm çıkar. Geldik ikinci sorumuza. İkinci soruda şekilde ABC üçgeni ve DEB üçgeninin birbirine benzer olduğunu söylüyor soru. DBC açısının 36 derece. DBA açısının 16 derece vermiş. BAC açısını soruyor bize. BAC açısı şu açı. Şimdi bu benzerliğe bakarak dedik ki bu açı ABC üçgeninin A açısıyla DEB üçgeninin de evet, birbirine eşit olmalı arkadaşlar. O zaman yazalım. M C eşit olmalı. M EDB. Bu eşitliği şekil üzerinde gösterelim. Şuraya noktalı bir açı yapalım o zaman bu üçgenin bu açısı da aynı olacaktır diyebiliriz. İkinci açılar yani B açısı ABC üçgeninin B açısıyla yani ABC açısıyla ikinci üçgenin yani DEB üçgeninin E açısı D E B açısı birbirine eşit olmalı. ABC üçgeninde B açısını görüyoruz. Kaç? 36 artı 16'dan 52. O zaman demek ki DEB açısı da 52 derece olmalı. Yazalım hemen DEB üçgeni, DEB açısı. Yani burası da nedir? 52 derecedir. Bunu da yazdıktan sonra artık biz D açısını bulabiliriz. Zaten D açısına A açısına eşit biliyorsunuz. Bu yüzden buna alfa diyelim. Bu da alfa olur. Bize alfa'yı soruyor. DEB üçgeninde iç açıları toplayıp 180'e eşitlersek 36 artı 52 artı alfa. 180 olmalı. Buradan 88 artı alfa 180 çıkar ve buradan da alfa 92 derece gelir. Evet geldik 3. sorumuza. 3. soruda BA AC'ye dik verilmiş. DE BC'ye dik verilmiş. AB 12 cm, DE 3 cm, EC 4 cm ise x kaç cm'dir diye soruyor. AD'yi soruyor bize. Hemen şuradaki DEC üçgenine baktığımızda, bu bir dik üçgen, hatta iki dik kenarı da 3 ve 4 verdiği için bunun bir özel üçgen olduğunu hemen görmemiz lazım. 3, 4, 5 üçgenidir DEC üçgeni arkadaşlar. 3, 4, 5 üçgeni olduğu için direkt DEC'nin ne olduğunu söyleyebiliriz, 5 olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra iki tane iç içe dik üçgenlerimiz var. Buraya biz alfa dersek, burası da beta olursa alfa artı beta'nın 90 olduğunu söyleyebiliriz. Büyük üçgene baktığımızda 90 var, alfa var. Üçüncü açıya yine beta kalacaktır. Dolayısıyla açı açı açı benzerliğinden bu iki üçgen benzer üçgenlerdir. A, C, B üçgeni ile E, C, D üçgeni benzer üçgenlerdir. Bu benzerliğe göre oranlarımızı yazarsak eğer AC'nin EC'ye oranı eşit olmalı. E, CB'nin, bu da AB'yi kullanalım. çünkü AB verilmiş bize. AB'nin ED'ye oranına. AC x artı 5 gördüğünüz gibi. EC 4, ab 12, ed 3. Hemen içler dişler çarpımı yaparsak, hatta 12 ile de 3'ü sağ değiştirip öyle yapılmışlar içler çarpımını. X artı 5 eşittir. 16 gelir ve buradan 5'i karşıya attığımızda X 11 cm bulunur arkadaşlar. Geldik 4. sorumuza. 4. soruda ABD B, D açısıyla B açısı birbirine eşit verilmiş. D, C 4 cm. AD 6 santim, AB kaç santimetredir diye soruyor bize. Şimdi burada yine iki tane üçgen, hatta üç tane üçgen var ama biz iki tane benzer üçgen yakalamaya çalışıyoruz. Bakıyorum şu açılar birbirine eşit. A açısında biz ortak açı olarak kabul edebiliriz. Hangi üçgenin üçgenler için konuşuyorum ben? ABD üçgeni ve ABC üçgeni için konuşuyorum. Bu iki üçgenin A açıları ortak ve birer açıları da birbirine eşit. O zaman diğer açıları da ne olmak zorunda arkadaşlar? birbirine eşit olmak zorunda. Bakın bu açı noktalı açı ve bu açı o zaman büyük üçgene baktığımda bu açı var, noktalı açı var o zaman diğer açının bu şekilde olması gerekiyor. O zaman benzerliğimizi yazarsak ABD üçgeni ile benzer olan üçgen A C B üçgenidir arkadaşlar ve bu benzerliğe göre oranlarımızı yazarsak AD bölü ab eşit olmalı ab bölü ac'yi sonra ad yazıyorum ad6 ab'yi bilmiyoruz ab'yi x diyelim bize sorduğu şey de x zaten x bölü ac de şekil üzerinde görüyoruz 10 İçler dışlar çarpımı yaptığımızda x kare 60 gelir arkadaşlar her iki tarafın karekökünü aldığımızda x kök 60 olur kök 60 da dışarı çıktığında 2 kök 15 sonucuna ulaşırız geldik 5 sorumuza 5 sorumuzda BAC açısıyla a e, b açısı birbirine eşit verilmiş BC 8 santim de 6 santim a C ve AD uzunlukları birbirine eşit verilmiş a C ve ve AD uzunlukları birbirine eşit. Buna göre diyor bu uzunluklar nedir? AC ve AD kaçar santimetredir diye soruyor. Şimdi burada da benzer üçgen yakalamaya çalışıyorum. Bakın şu açı ve şu açı birbirine eşit verilmiş ve bunun bir ikizkenar üçgen olduğunu görüyorum ben. Bu ikizkenar üçgende o zaman bu açılar da şöyle yapalım. Bu açılar da birbirine eşittir. Bu açılar birbirine eşit olduğu için ve toplam doğru açı oluşacağı için şuraya kalan açılar da ne olmuş olacak? Eşit olmuş olacak. Hmm. Dolayısıyla aslında ABC üçgeni ve ADE üçgeninin ikişer açıları eşit oldu bakın. Bu açılar ve bu açılar. O zaman üçüncü açı da ne olacaktır? Eşit olacaktır. Onu da şöyle yapalım. Bu durumda açı açı açı benzerliğinden dolayı bu üçgenler benzerdir diyebiliriz. Şu uzunlukları da x diyelim çünkü bilmiyoruz. Onu soruyor bize. Ve daha sonra benzerliğimizi yazalım. ABC üçgeni ile E A, D üçgeni benzerdir. Ve bu benzerliğe göre noktalı açın. Yani şöyle B, C'nin A, D ye oranı eşit olmalı. A, C'nin E, D'ye oranı. B, C 8 verilmiş. A, D, X A, C yine X ve E'de 6. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda buradan x kare 48 olur arkadaşlar. x kare 48 ise her iki tarafın karekökünü aldığımda x kök 48 olur. Kök 48 de dışarı 4 kök 3 olarak çıkar. Geldik 6. sorumuza. 6. soruda şekilde BAE açısı. BDE e açısına eşittir verilmiş, AFFC e eşit ve x de 3 cm, DGGC eşit 4 cm, BF 6 cm verilmiş, GE kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi burada, bakın BF indiği kenarı ikiye bölmüş demek ki BF bir kenar ortay ABC üçgeni için konuşursak, CDE üçgeninde de EG bakın indiği kenarı ikiye bölmüş, Dolayısıyla bu da bir kenar ortaydır. O zaman şunu söyleyebiliriz demiştik biz. İki tane benzer üçgen varsa bu benzer üçgenlerde e, eşit olan açılardan inen kenar ortayların oranları da benzerlik oranına eşit olması gerekiyor. Peki bu üçgenler benzer mi? Buna bakalım. Şimdi şu açılar birbirine eşit verilmiş. Şunlar da zaten ters açılardan dolayı nedir? Birbirine eşittir. E o zaman üçüncü açıda da onlar da ne yapacak? Birbirine eşit olmuş olacak. Dolayısıyla bakın eş açılar yine kenar ortaylar var. O zaman demek ki biz benzerlik oranını yazarsak aynı zamanda bu neyi verecek bana? Kenar ortayların birbirine oranını da verecek. Benzer üçgenleri yazalım. ABC üçgeniyle benzer üçgen DE C üçgenidir ve benzerlik oranında da yazarsak AC'nin AC vermiş çünkü bana. AC'nin DC oranı bakın bana benzerlik oranını verecek ve bu benzerlik oranı neye eşit olmalı? Bu üçgendeki bakın aynı açıya ait kenar ortaıların birbirine oranına eşit olmalı. BF'nin yani GE'ye eşit olması gerekiyor. Ve bu eşitliğe bakarak da e, yazarsak değerlerimizi AC 6, e, DC 8, BF 6, GE soruyor bize zaten. E buradan da zaten GE'nin direkt ne olduğunu görebiliyoruz hepimiz, 8 olduğunu görebiliyoruz. Geldik yedinci sorumuza. Yedinci soruda şekilde DCAB'ye paralel verilmiş. AB 16 santimetre, DC 9 santimetre, AC 12 santimetre ve BC 8 santimetre ise AD x kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi burada şu paralelliği nasıl kullanacağız? Şöyle kullanacağız. Biz şu açıya şöyle dersek, Z, kural yaptığımızda paralellikte yapabiliriz bunu. Şurası da ne olacak? Aynı açı olacak. Daha sonra iki tane üçgen var, birer kenarları ortak olan, birer açıları da birbirine eşit. Benzerlik var mıdır acaba diye düşündüğümüzde bu benzerliği nasıl kontrol ederiz? Kenar açı kenardan kontrol ederiz. Yani bir tane açı var, hemen yanındaki kenarları birbirine oranlayıp eğer bu oranlar birbirine eşitse bu iki üçgenin benzer olduğunu söyleyebiliriz. Oranlayalım. Bakın şimdi bu üçgende kısa kenar 9 bu açının yanında kenarlara bakıyorum biri 9 biri 12 kısa kenar 9 o zaman 9'un diğer üçgende aynı şeyi yapıyorum aynı açının yanında 12 ve 16 var yani kısa olan 12 9 12 yi oranlıyorum yine büyük, şu üçgene baktığımda büyük kenar 12 12'nin diğer üçgendeki büyük kenar 16 birbirine eşit mi bu oran bunu kontrol ediyorum Şimdi 9 ve 12'yi 3 ile sadeleştirdiğimde 3 bölü 4'ü elde ederim. 12 ve 16 da 4 ile sadeleştirdiğimde yine 3 bölü 4'ü elde ederim. Demek ki bu iki üçgen neymiş? Benzermiş. Buna nasıl bu sonuca vardık? Kenar açı kenardan vardık. O zaman demek ki şu açıyla da bu üçgende kısa kenarın karşısındaki açı, diğer üçgendeki kısa kenar yani 12'nin karşısındaki açıya eşit işte olmalı. Ve son olarak bu açılarda nedir? Yine birbirine eşittir. O zaman benzerliğimizi yazarsak ACD üçgeni ile benzer olan üçgenimiz BAC üçgenidir arkadaşlar. Bu benzerliğe göre benzerlik oranını yazarsak AC'nin BA'ya oranı eşit olmalı. Ee, DA'nın ya da AD'nin BC'ye oranına. AC neymiş? 12. BA neymiş? 16. eşittir. AD'yi bilmiyoruz. X. BC de 8 verilmiş. 16 ve 8'i sadeleştirelim şu şekilde. 12'de de 2 zaten sadeleşir 2 ile ve ne olur zaten? X'i 6 cm bulmuş oluruz arkadaşlar. Geldik 8. sorumuza. Şekilde AB 12'ye eşitmiş. ED 4 cm, DC 6 cm, AC 8 cm, BE EC'yi eşit. ABC açısı 50 derecelik bir açı, ACD açısı 13 derecelik ise BAC kaç derecedir diye soruyor. Şimdi burada da yine bir benzerlik arıyoruz. Peki bu benzerliği nasıl arayabiliriz? Bakıyorum iki tane kenarları verilmiş. Hatta üç kenarlarına da aslında bir verilmiş bilgi. Bakın ben buna A dersem bu da A olur değil mi? O zaman ne yapıyorduk? Üç tane kenarda verildiyse hepsinde A da olsa işin içinde oranlama şansımız var. Küçük üçgenden başlayalım. Küçük üçgende 4, 6, A diye sıralarsak büyük üçgende de bakın 8 var. 12 var ve 2a var. Gördüğünüz gibi 2 katı. Demek ki bu iki üçgen kenar kenar kenar benzerliğine göre benzer üçgenlerdir. Diyebiliriz arkadaşlar. Peki bu benzerliği nasıl yazarız? Şöyle yazarız. Şimdi buradaki şöyle diyelim EDC üçgeni ile benzer olan üçgen C, A, B üçgenidir. Ve bu benzerliğe göre Hangi açılar birbirine eşit olmalı? Buradaki E açısı ile buradaki c açısının eşit olmalı. Yani DEC açısı ile BCA açısının birbirine eşit olması lazım. Verilmiş bu bilgiler bize DEC açısını biliyor muyuz? Hayır, bilmiyoruz. Peki BCA açısını biliyor muyuz? Kısmen biliyoruz. Şuraya x diyelim. X artı 13 demek. Peki bu x'e ulaşabilir miyiz? Yani eee EDC üçgenindeki C açısı bu. O zaman C açısıyla hangi açı eşit olmalı? B açısı. ECD açısıyla büyük üçgende eee CBA açısı birbirine eşit olmalı. Peki CBA açısı verilmiş mi? Evet verilmiş. Demek ki 50 derece. Ha, o zaman demek ki x aslında neymiş? 50'ymiş. ymiş e, x yerine 50 yazdığımızda Buradan da ne gelir? 63 derecelik bir açı gelir. Yani DEC açısı 63 dereceymiş arkadaşlar. Burası da 63. Bize neyi soruyor? BAC açısını soruyor. BAC açısı da zaten şuna eşittir, değil mi? Ya da şuradan ABC üçgeninde iç açıları toplayıp direkt BAC açısını bulabiliriz. Burada Y diyelim. ABC üçgeninde iç açıları topluyoruz. E, 50 Artı 63, şurası 63 ve artı Y eşittir, 180 olmalı. Buradan 50 ile 63 toplarsak 113 gelir. Artı Y 180 ve buradan Y'yi 67 derece buluruz. Geldik 9. sorumuza. 9. soruda iki tane üçgenimiz var yine. BA'nın BE'ye dik olduğu verilmiş. AC'nin CD'ye dik olduğu verilmiş. BC 8 cm, AC 10 cm, DC 7 cm ise ED kaç cm'dir diye soruyor. Şimdi burada ABC üçgeni gördüğünüz gibi bir dik üçgen, hipotenüsü 10, dik kenarı 8. Bu da bir özel üçgendir arkadaşlar. ABC üçgeni bir 6, 8, 10 üçgendir. 3, 4, 5'in iki katı olan özel üçgenimiz. Bu durumda bu bilgiye dayanarak biz AB'nin direkt 6 olduğunu yazabiliriz. Bilmiyorsak azir üçgen olduğunu Pisagor yaparak da yine aynı sonuca ulaşabiliriz arkadaşlar. AB'yı 6 yazdıktan sonra hemen şuraya alfa diyerek burada beta diyerek başlıyorum. Bu durumda alfa ve beta'nın toplamının 90 olduğunu söyleyebiliriz. Alfa ve beta 90 derece ise toplamı şu açı doğru açıdır arkadaşlar toplamı 180 olmalı. 90sa burası o zaman diğer iki açının toplamı 90 olmalı. Beta var o zaman buraya alfa kalır. Daha sonra, şimdi ben burada benzer üçgen arıyorum ama alfayı yakadım ama beta ve 90'ı göremiyorum. O zaman ne yapıyorum? Hemen bir D'den bir dikiniyorum aşağı ki benzer üçgen yakalayabileyim. Yani şuraya bir beta diyebileyim. Şimdi bu durumda ne yapıyorum? Şuraya da F noktası diyelim. Aslında iki tane benzer üçgen yakalamış oluyorum. Hangi üçgenler bunlar? A, B, C üçgeni ile. Benim oluşturduğum C F D üçgeni benzerdir. Bu benzerliğe göre de A, C'nin C, nin C D ye oranı eşit olmalı. E, A, B'nin C, F ye oranına hatta o da eşit olmalı. E, B, C'nin FD'ye oranını arkadaşlar. Şimdi AC bölü CD yazabiliriz. AC 10 verilmiş bize. CD'de 5 verilmiş. 10 bölü 5 oranı var. AB 6, CF'yi bilmiyoruz. BC 8, FD'yi bilmiyoruz. Şimdi bakıyorum. 10 bölü 5, 2. O zaman demek ki bunların da 2 olması lazım şu sonuçların. E bu durumda CF'nin 3 olacağını hatta FD'nin de 4 olacağını söyleyebiliriz değil mi? 6 3 2, 8 bölü 4 2 olması için. Yazıyorum bulduğum değerleri. cf 3, F, D, 4 bulduk. Burası da 4. E, bunun tamamı 7 verilmiş. Sonra da burası da 3 ise buraya kalacak. 4. O zaman hemen ne yapıyorum? D, F, E üçgeni yine bir dik üçgen. Hatta ikiz dik üçgen değil mi? DFE üçgeninde x kenarlı üçgen var. Aslında direkt 4, 4, 4 kök 2 diyebiliriz burada 45-90-45 üçgenin özelliğini kullanarak ya da Pisagor yapalım isterseniz e, iki tane dik kenarın kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir. 16 artı 16 x kare buradan 32 x kare çıkar ve x kare de her iki tarafın kökünü aldığımızda 4 kök 2 çıkar arkadaşlar. Geldik 19. sorumuza. 10. soru şekilde AC AD'ye e, paralel, AC EC'ye dik. AB AC'ye eşit. AB AC'ye eşit. BC 16 cm, DC 9 cm, ED 6 cm. ABC üçgeninin çevresi kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi burada paralellik verilmiş bir tane. Şimdi burası alfa ise şu şuna paralel olduğu için yöndeş açılardan burası alfa ise burası da alfa olur. Burada bir ikiz kenar üçgen var. İki tane kenarı eşitse iki açısı da birbirine eşittir ve burası da alfa olur diyebiliriz. Peki daha sonra ne yaparız? Ee, şuradan bir dik indiriyorum arkadaşlar. İkiz kenar üçgende tepe açısından inen yükseklik indiği kenarı iki eş parçaya böler. Bu ikiz kenar üçgene ait bir özellik arkadaşlar. Yüksekliklerin normalde böyle bir görevi yok biliyorsunuz. Ama ikizkenar kenar üçgeni olduğu için ve tepe indiği için bu yükseklik indiği kenarı yani 16'yı iki eş parçaya böler. Alfa ve betanın 90 derece olduğunu söyleyelim. Şu üçgende beta diyelim şuraya. Dolayısıyla burası da beta olur zaten. Alfa artı beta 90'dır. Şimdi bu bilgiyi nasıl kullanacağız? Buraya dönüyorum. Şurası bir doğru açıdır arkadaşlar. 180 derece olması gerekiyor. Burası alfa burası 90'sa buraya da ne kalmak zorunda beta kalmak zorunda. Şu ikisinin toplamı 90 olmalı ki 90'la toplandığında 180 olabilsin. Sonra bakıyorum ECD üçgenine. Ne dedik? Alfa ve beta'nın toplamı 90'dır dedik. Alfa var, beta var. 90. O zaman üçüncü açıya ne kalacak? 90 derecelik bir açı kalacak, değil mi? Peki, şimdi artık ne yapabiliriz? Özel üçgenlerden gidebiliriz. Hangi iki özel üçgeni kullanıyorum var? Şuraya da x diyelim. Bulmamız gereken şey x burası da x zaten. ABC üçgeninde x'i bulursak çevreyi de bulabiliriz. Ee, şuraya da h diyelim şu noktaya, yüksekliğin indiği noktaya. AHC üçgeni ile hangi üçgen benzer? C e, D üçgeni benzerdir. Ve bu benzerliğe göre de HC'nin ED'ye oranı eşittir AC'nin CD'ye oranına arkadaşlar. HC 8 ED 6 AC x ve CD 9. 8 ve 6'yı 2 ile sadeleştiriyorum. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 3x eşittir. 36 geliyor ve x'i ne buluyoruz? 12 buluyoruz. x'i 12 bulduktan sonra artık abc üçgeninin çevresini bulabiliriz. x12 ise çevreyi nasıl buluruz? Tüm kenarları toplayarak. Yani 12 artı 12 artı 16. 24 artı 16. Buradan da üçgenimizin çevresi 40 cm bulunur. Ve geldik son sorumuza 11. soruya. Şekilde BDC açısı BEC açısına eşit. AD 6 cm. AE 4 cm. EC 11 cm ise DB. Yani X kaç cm'dir diye soruyor bize. Şimdi burada da nasıl gidebiliriz? Şu açılar zaten ters açılar. Bu açıların ters açı olduğundan dolayı birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Şu üçgenlere baktığımızda iki tane açıları ortak. O zaman üçüncü açılarda ne olmuş oluyor? Ortak olmuş oluyor. Sonrasında eee ABE üçgeni ve ADC üçgenine baktığımızda bakın şu açının diğer kalan kısmı ne olacak zaten? Şöyle şöyle yaparsak bu da aynı şekilde olur. E, ve bu a açısı zaten ortak açı diyebiliriz Yani şunu yazabiliriz arkadaşlar ABE üçgeni ile yine ACD üçgeninin benzer olduğunu yazabiliriz açı açı açı benzerliğinden dolayı ABE e üçgeni benzerdir AAC D üçgeni ve bu benzerliğe göre de oranlayalım hemen. AE'nin AD'yi oranı eşittir AB'nin AC'yi oranına. O zaman AE ne verilmiş? 4, AD 6, AB 6 artı X ve AC 15. 4 ve 6'yı ile sadeleştirdiğimizde ve içler dişler çarpımı yaptığımızda 3 çarpı 6 artı x eşittir 2 çarpı 15 gelir. Ve buradan da 3'ü içeri dağıttığımızda 18 artı 3 x eşittir 30 olur. 3 x 18'i karşıya attık 12 olur ve x de 4 bulunur. Evet bu testin de sonuna geldik. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.